Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Elimde kalmadı yıllar, kalmadı yıllar. İçinde dolaşan uyanmura kızmam. Fakat ben aciz ufuktan, gözümle dağları yıkmam. Görmek her gün içinde bin hikmet yanıma yanır Sanırım anlıyorum fani bu ömrüm o mazine dünlü bugün bunu gör Günde kazıyorum acıları Bir acım olmasaydı yazamazdım satırları ben Umutla bakıyorum geleceğe Umarım yolun sonu iyi yere gider hadi gel Dönecek bir gün düzen terse Para ve kibir seni gömer iki metre Kanıp da doyamadın o iblise sende Yalan oldu bakar şey Kurgulara gelemem Kötülüğe yine yok yazamaz ya zaman ya zaman uykulara direnen bu sefer çifte yok atamam ben ya zaman ya zaman ya zaman ya zaman sorun olur ise hastayım kapalı kapılarım dışarıya yokladım dışarı dönüyorum hayat bozuk hala İçime bakıyorum o da diyor Allah unutun bir düzende koşulur mu sorsam aynaya baktığında ne görürsün insan Senelerim zamanımı arıyorum hala bozamıyorum Asla durduramadım ey had. O halde kanamama azap var Videoma köle kadın alamam hiç asla Paranın gücü kıyamete kadar ancak Paraya satacak bir hayatım yok anla Dediler mani verelim mesele şu sözlerimi anlayın Gezemem o aram odalarda Diler şöhret edelim sana da bir pay keselim çizgimi Bu zaman ben size kalsın aspat Söz verin bu yolda söz verin Bana bitmesin ve var hayalimiz yor etse Kurgulara gelemem Kötülüğe yine yok yazamam ben Yazamam yazamam yazamam yazamam Uykulara direnen bu sefer hiç öpey yok atamam ben Yazamam yazamam yazamam yazamam Korkulara gelemem Kötülüğe yine yok yazamam ben, ben. Korkulara direnem